Hadi, 6 ile 7981'i çarpalım. Bu çarpma işlemini yapmak için önce 7981'in açılımını yazalım. 7000 artı 900 artı 80 artı 1 olarak yazalım. 6 ile 7981'i çarpmak. 6 çarpı 7000, 6 çarpı 900. 6 çarpı 80, 6 çarpı 1 ile aynı şeydir. 6'yı dağıtmış olduk. Neler olduğunu gözümüzde daha rahat canlandırabilmek için buraya kutucuklar çizeceğim. 6 burada. 6 çarpı 7000 nedir? 6 çarpı 900 nedir? 6 çarpı 80 nedir? 6 çarpı 1 nedir? Bunları hesaplayacak ve kutucukların içine yazacağız. İşte kutucuklarımız hazır. 6 çarpı 7000 nedir? 6 çarpı 7, 42'dir. Buna göre 6 çarpı 7000 de 42000'dir. Peki 6 çarpı 900 nedir? 6 çarpı 9, 54'tür. 6 çarpı 900 de 5400'dür. 6 çarpı 80, 80, 8 tane onluktur. 6 kere 8, 48, 6 kere 80, 480 eder. Çünkü 80'de 8 tane onluk var. 6 çarpı 1, 6. Çarpma işleminin sonucunu ne olduğunu bulmak için buradaki sayıları toplamalıyız. 6 çarpı 7000 işleminin sonucunu, 6 çarpı 900'ün sonucunu, 6 çarpı 80'in sonucunu 6 çarpı 1'in sonucunu toplamalıyız. Şimdi bunu yapalım. Bunları toplayalım. 42000 artı 5400 artı 480 artı 6. Birler basamağı 6, onlar basamağı 8, yüzler basamağı 4 artı 4, 8. Binler basamağındayız. 2 artı 5, burası 7. 10 binler basamağı da 4. 47.886'ya ulaştık. Bu çarpma işleminin sonucu 47.886. Burada izlediğimiz yöntemin aslında alışa geldiğimiz çarpma yönteminden pek farkı olmadığını görebilirsiniz. Kutucukları kullanmak, çarpma işlemini kavramak için yararlı bir yöntem. Bu aynı zamanda bazı işlemleri akıldan yaparken de yardımcı olabilecek bir teknik. Örneğin bu çarpma işlemine bakıyor olsaydım ve yanımda kağıt kalem olmasaydı şöyle çözmeye çalışırdım. 6 kere 7000 nedir? Hmm... 42000. Bunu aklımda tutayım derdim. Sonra 6 kere 900 nedir? 5400. 5400'ü 42 bin'e ekleyeyim. 47 bin400, 47 bin 400 aklımda tutayım. 4 kere 80 nedir? 480. Bunu 47 bin400'e ekleyeyim. 47 bin 880 etti. Son olarak 6 çarpı 1 6 eder. 6'yı da 47 bin880'e eklersem, 47 bin 880 6 eder derdim, ve sonucu öylece bulurdum. Bu kutucuklar çok basamaklı sayılarla çarpma işlemini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Ayrıca çarpma işlemini akıldan yapabilmek için de çok iyi bir yöntem.